Bizim konulara geçelim. Kadın erkek meselesine geldik. Hocam da burada izah etmeye başladı. Kadın ve erkeklerin niye farklı duygu tepkileri vardır? Çünkü yaratılışları farklı. Yani biraz önce de anlattın mesela. Işte yani kadının olduğu yerde şu olmaz, kadın olunca bu olur. Kadının işte daha duygusaldır. Aslında sonuçta baktığımızda etten kemikten yaratılmış iki ayrı cins olsa insandan bahsediyoruz. İnsan tabii. Ama erkeğin bulunduğu yerde de. biraz daha böyle şiddet eğilimi vardır. Tabi. Erkek biraz daha özgür ruh durumundadır. Tabi. Ama kadın...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 Terapi almaya gelen kadınlar var bunu biliyorlar. <gülüyor> Tekniği öğrettiler çünkü diğerleri bilmiyor maalesef. Efendim siz siz olun kadın erkek ilişkilerinde her zaman son sözü söyleyen erkekler olun. Haklısın karıcığım deyin çıkın içinden. <gülüyor> <gülüyor> en basit bu çünkü Kesinlikle. bunun dibini umar. Allah ağzınızın tadını bozmasın. E orada şöyle demek lazım eğer kadın yine de buna sinirlenirse veya sinirleneceğini bilirseniz sen de kendine göre haklısın. Çünkü kendi örfadet, kültür, görüşlerin, beklentilerine göre O sorunun cevabı hatmış. var hocam. Nedir? Tabii ki ben haklıyım. Tabii ki ben, Tabii haklıyım. Ki ben haklıyım. Onu da kurtulamazsınız. <gülüyor> Sen de kendine göre haklısın demekle kurtulamazsınız. çok konuşmamalı zaten. Haklı da olsa çok konuşmamalı haksız da olsa sustuğunuzda kadın da genellikle belli bir süre sonra 150 kilometre hızda gidiyor olsa da duruyor. Doğru. Belli bir süre yani birkaç dakika sonra durur ama erkek vıdı vıdı vır vır dır dır ederse kadını hiç durduramazsınız. Ulan, şöyle bir durum var benim izlenimlerim bilmiyorum doğru Buyurun. mu? Buyurun. Erkek çok konuştukça çamura saplanıyor. Bravo. Şeye soruyor. Affedersin evet. Vatakkanı. Kadının öyle bir durumu yok. Tamam. Kadın konuştukça açılıyor. Açılıyor, Ama motor erke, açılıyor. erkek mutlaka tosluyor hocam. Kesinlikle. Yani mesafe şahit önemli değil. O o yüzden katılıyorum sana, erkek çok konuşmayacak. Kesinlikle. Konuşursa kalkamıyor işin altında. Kesinlikle kaybeder. zaten e, keşke konuşabilseler. Tabii. Asıl sorun buradan yaşanıyor. Tabii. Konuşamadıkları için büyük problemler yaşıyoruz kadın ve erkek aslında konuşabilmeyi becerseler... Tabii.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 Bravo. Evlilikte galibiyet e yok. Bir, Orta yolu bulmak e var. Bir gün seansta dedim ki, eğer bu kadın bu tartışmayı kazansa kimin karısır? Senin karısı. Evet. Yine senin şanın şerefin dedim. Kime ne faydası Heh, var? Bayana da döndüm dedim ki, senin kocan...